Gençliğin gözyaşları merhabalar arkadaşlarım. Şimdi 6. ünitedeyiz dostlar. Üçgende yardımcı elemanları öğreneceğiz. Nedir bu üçgende yardımcı elemanlar? İşte açıortay ortay, kenar ortay, yükseklik, ee, kenar orta dikme dediğimiz doğrulardır dostlarım. Bunlar hakkında bilgi sahibi olacağız şimdi. Şimdi... Toplamda 11 adet kazanımımız varmış. Hemen bunlara şöyle vakit kaybetmeyelim. Birincisiyle başlayalım dostlarım. Bakalım ne diyor. Birinci sorumuz. Diyor ki yukarıda verilenlere göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Biz şimdi burada neyi öğreneceğiz? Önce bir ona odaklanalım. Yani soruda asıl öğrenmemiz gereken kısma bir odaklanalım dostlarım. Bakın üçgenin bir açı ortayını çizmiş P noktasından geçiyor. Bunu istersek uzatabiliriz şöyle. C'den de bir açı ortay çizmiş o da P noktasından geçiyor. İşte bizim asıl öğrenmemiz gereken bilgi bu soruda şu P noktasının ismini öğrenmeliyiz dostlarım ki P noktasının ismi iç açı ortayların kesim noktasıdır dostlarım. Kesim noktası. Bunun orijinal ismi yani ÖSYM'nin dilinde daha çok şu ismiyle göreceksiniz. O da iç, teyet, çemberin merkezi olarak göreceksiniz dostlarım soruların içerisinde. İç, teyet, çemberin merkezi dediği zaman sen hemen bileceksin ki üçgenin açı ortayları o noktadan geçecekmiş dostlarım. Peki bakın iki tanesi geçiyor. O halde üçüncü geçen doğrunun da mecbur açı ortay olması gerekir. Yani buranın da 35 olduğunu ben söyledim. Şimdi eşit açılara hemen x, x ve y, y diye isimler verelim dostlarım. Sonra başlayalım. Üçgenin iç açılarının toplamının 180 olmasını kullanalım. Şimdi burada ne var? 2x var. Burada 2y var. Burada da 70 derecemiz var. Bunların hepsinin toplamı 180 olacak. <gülüyor> Peki 70 buradaysa 2x ile 2y'nin toplamının 110 olması gerekir. 2x ile 2y'nin toplamı 110 olmalı. Dolayısıyla 2'ye bölersem hepsini x ile y'nin toplamı da 55 olmalı dostum. <gülüyor> Sonra şu küçük üçgende iç açılar toplamı 180 kuralını yaparsak Bakınız X var, Y var, bir de şurada alfa var. Zaten X ile Y'nin toplamı 55 olduğu için 180'e kaç kaldı? 125 kaldı. Yani sorumun cevabı Denizli'den geldi dostlarım. Evet geçtim iki numaralı soruya. Şekilde verilen ABC üçgeninin alt kısmı BT açı ortayı boyunca yukarıya katlanıyormuş dostlarım. Buna göre katlama sonrası C üstü noktası aşağıdaki noktalardan hangisi ile çakışabilir? Şimdi dostlar neyin üstünde katlıyoruz? BT'nin üstünde. Şimdi burada kendisi söylemiş BT'nin açı ortay olduğunu ama bizim bilmemiz gereken katlama sorularındaki bilgi neydi dostlar? Bir katlama sorusunda kat çizgisi yani ne boyunca katlanıyorsa o kat çizgisi... Her zaman ama her zaman açı ortay olacak. Neyin açı ortay olacak öğretmenim? Katlanmadan önceki kenar ile katlandıktan sonraki kenarın açı ortay olacak. Yani bizim BC kenarımız katlanıp şöyle BA'nın üstünde bir yere gelmek zorundadır. Dolayısıyla BA'nın üstünde de sadece K noktası olduğu için kesinlikle ama kesinlikle K noktasının üstünde bir yere gelebilir dostlarım diyoruz. Evet, ikinci köşe taşımızın ilk sorusu. BC açı ortay demiş dostlarım ve soruda bir tane de diklik görüyorum arkadaşlar. Soruda bir açı ortay, bir de diklik gördüğüm vakit ben şunu aklıma getiriyorum ismini fışkırtma teoremi diye anlattığım konu anlatım videolarımda fışkırtma teoremi diye geçirdiğim şu özelliği yapacağız dostlar. Şimdi biz açı ortayı insan vücuduna çok benzetiyordum ben. Şöyle kafa tam bu açının çıktığı yere kafamı koyuyorum dostlarım. Ve şunlar benim göz, ağız, burun dediğim yerler. Bakın tam kafamızın oradan, omuzlarımızdan kollarımız çıkar. Bir kol buradan çıktı. Bir kol da buradan çıktı arkadaşlarım. Açı ortay bizim vücudumuz demiştik. İşte açı ortayımız da burada. Diyorduk ki vücudumuzun tam bittiği noktadan, işte buradaki C'den. Kollara indirdiğimiz diklikler eşitti. Bu birinci adımı bu fışkırtma teoreminin birinci adımı buydu neymiş? Açı ortayın vücudumuzun yani bittiği noktadan Bir bu kola diklik indiriyorum ki zaten indirmiş Diğer kolada ben bir diklik indiriyorum Ve biliyorum ki artık bu dikliklerin uzunlukları eşit O yüzden bu 3 ise buna da 3 yazdım Bu birinci adım İkinci adım da şuydu Kafa ile dik arası bu kolun üstünde kaç santim? 8. O halde üstteki kolun üstünde de kafayla dik arasındaki mesafe 8 santim olacak. Burası toplamda 12'ymiş imiş. Buraya da 4 kaldı dostlarım. Ve siz artık aşık olduğunuz bir üçgenle karşı karşıyasınız. 3, 4, 5 üçgenidir bunun cevabı. Cevap Edirne'den gelir dostlarım. Evet ikinci sorudayız. Bakın yine bir açıortay, bir diklik görüyorum ve hemen aklıma fışkırtma teoremini getiriyorum dostlarım. Şimdi bir kez daha insan vücudunu gösterelim. Bakın şurası bizim kafamız, göz, ağız, burun çizdim. Şu benim birinci kolum. Kolu uzattım böyle. Bu benim ikinci kolum. Bunu da uzattım dostlarım. Şurası da bizim vücudumuz. Ve bakınız vücudumuzun bittiği nokta C noktası. Ve C noktasından alttaki kola bir diklik indirmiş iki köküç demiş. Ben de üstteki kola bir diklik indiriyorum ve buna da iki köküçsün sen diyor. İşte olay bu kadar basit. Şimdi geri kalanı bakın şurası 60 derecedir. Şurası <gülüyor> 30 derecedir. 60'ın karşısı iki köküçse 30'un karşısı kesin 2, 90'ın karşısı kesin 4'dür diyelim. Sonra ikinci adımı uygulayalım. Bu kolda kafayla dik arası 7 santim. O halde bu koldaki kafayla dik arası da 7 santim olacak. Yani x'imiz 7 santim çıkacak. Cevap Bursa'dan patladı gitti. Evet geldik yeni nesil sorumuza. Ahşap bir masanın üst yüzeyi iki kenar uzunluğu 18 30 olan bir üçgen şeklinde oyuluyor. Tamam göstermiş zaten. Ardından... Dik kenar uzunlukları birbirinin iki katı olan eş gönyeler şeklindeki gibi oyulan bölgeye yerleştiriliyor. Tamam. Ne diyor bakın? Dik kenar uzunlukları birbirinin iki katı olan. Tamam. Geldik buraya. Şimdi şurada bir gönye var. Gönye biliyorsunuz dik üçgen gibi şekli, şekildeki bir cetvele deniyor arkadaşlarım. Ve dik kenarlarından biri diğerinin iki katıymış. Mesela bunun şu dik kenarı A ise... Şu dik kenarı 2A'ymış ya da bunun burası A ise Burası 2A'ymış dostlar Ve bakın biz 2A'yı şurada 18 diyebiliyoruz demek ki A 9 Şurası da 9 hatta buraya 9 yazalım Şurası da 18 olsun Bunun son durumda buna göre son durumda KL kaçtır diye bir soru sormuş bize KL neresiymiş Heh, Şuradaki mesafede KL şurası Şimdi biz şunu yapalım dostlarım. Öncelikle bakın bu bir dik üçgen çıktı. Şurası 90 derece. Ve şurası 18, şurası da 30 geldi arkadaşlar. Bizim çok sevdiğimiz bir dik üçgen vardı. Hani hatırlarsanız 3, 4, 5 dik üçgeniydi bu ki. Bunun 6 katını alsak 18, 24, 30 üçgeni çıkar karşımıza. Bakın bu da öyle. 18'i burada, 30'u burada. O halde şu dik kenarın 24 olması gerekir dedim. Ve buraya da 24 kalabilmesi için arkadaşım 9 buradaysa şuranın da 15 olması lazım yani cevap denizden geldi dostlar. Evet çevirdik arka tarafı ve geldik 3 numaralı köşe taşımıza. Burada da iç açı ortay teoremini kullanacağız dostlarım iç açı ortay teoremi şöyle bir şey. Yine ben isterseniz sizin için bir sefere mansuz şöyle İnsan vücudunu bir göstereyim. Şunlar benim kollarım. Şu diğer kolum. Şurası bizim vücudumuz. Bakın üçgenin içine koyduğumuzda açı ortayı bu sefer ayaklar da devreye girdi. İnsan vücudunun kolları var ayakları var. Ve kural diyor ki kolların oranı ne ise ayaklarının da oranı aynısı olmak zorundadır diyor dostlarım. Olay bu. Şimdi... Kollarının oranı nedir bu adamın? 2x'e sol kol 2x, sağ kol x artı 5. Eşit olacak sol ayak 3, sağ ayak 4 dediğimiz kural. Hemen içler dışları yapıyorum buradan dostlarım. 4 ile 2x'i çarpıyorum 8x. 3'te de şu x artı 5'i çarpıyorum 3x artı 15 oluyor. Buradan 5x eşittir 15, x eşittir 3 geldi cevap Ceyhan'dan çıktı. Hemen şuna bakalım şimdi. Burada da bakın oranı vermiş bize. Önce bunu yerleştirelim. Ters orantı diyorduk buna. Bunun yanındaki 3'ü diğerine vereceğim. Bunun yanındakini de diğerine vereceğim. Yani NC'ye 3k yazacağım. BN'ye 2k yazacağım. Hemen arkadaşlarım şunu da yapalım. Bakın kollarımızın oranı 4'e x. Ayaklarımız da 2'ye 3. Bu oran bu orana eşit olacak. Pratik olarak ne yapalım? Bakın ikilik ayağın kolu dört. Ayağım iki kolum dört. Yani iki katına çıkmış. O zaman aynı şey burada da olacak. Üç de iki katına çıkacak. Demek ki kol altı olacak. Cevap Edirne'den geldi. Evet yeni nesil sorumuza bakalım. Açı ölçenin merkezi A köşesine yerleştirilerek ışınları çiziliyor. Bu ışınlar Eşit aralıklarla oluşturulmuş bir cetveli kestiği noktalar aşağıda veriliyor. Şimdi açı ölçerdeki olay neydi dostlarım? Bakın burada 140'tan buradan 100'den geçiyor. Bu iki doğru. Bu iki doğrunun arasındaki açı bunların farkına eşitti. Yani şurası 40. Aynı şeyi burada yapalım. Bu 100, bu da 60'tan geçiyor. Farkları yine 40. O zaman bu doğru ne oldu? Açı ortay oldu. Peki şuradaki mesafe 1 2 3 4 5 6 birimmiş. Şurası 6. Şuraya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 birimmiş. Burası da AK'ya da 9 vermiş. Yani şuradaki uzunluğu 9 vermiş. Buna göre AP nedir diye bir soru soruyor. Şurası da x. Hadi oranı yazalım. Sol kol 9, sağ kol x. 9'un x'e oranı eşittir Sol ayak 6 sağ ayak 8. 6'nın 8'i oranına. Hadi bir sadeleştirme yapalım. 2'ye bölelim 3. 2'ye bölelim 4. 3 x eşittir. 4 kere 9 36. 3'e bölersem x eşittir. 12 gelir. Cevabımız da Bursa'dan çıktı dostlar. Evet, 3 numara tamamdır. 4 numaralı köşe taşındayız. Şimdi 7'ye 8 BC'yi 7,5 vermiş arkadaşlarım. Buna göre NC ne, nedir diye soruyor. Bakın şöyle yapacağım. Şimdi kolların oranı bu sefer 7'ye 8. Hemen ayaklara da 7k'ya 8k diyeceğim dostlarım. Çünkü kolların oranıyla ayakların oranı tıpatıp aynıydı. Peki toplam bu BC ne çıktı? 15k çıktı. Ve 15k'yı bize 7 buçuk diye vermiş. 7 buçuk dediğiniz şey 15 bölü 2'dir. 15'ler giderse k eşittir 1 bölü 2 çıktı. Bize Nc'yi soruyor 8k'yı. Yani 8 çarpı 1 bölü 2'yi soruyor. O da 8 bölü 2'den 4 geldi sorumun cevabı. Evet burada da iki tane açıortayımız var. Önce bir bakalım. Oranı yerleştirelim. Şimdi AB'ye ne yazacağım? Diğerinin yanındakini yani 4K yazacağım. AC'ye ne yazacağım? Bunun yanındakini yani 3K yazacağım. Peki üstteki açı ortaya odaklanın sadece alttakini görmeyin. Kollarının oranı 4'e 3. O zaman ayaklarının oranı da 4M'ye 3M şeklinde olur. Yani yine 4'e 3 olur. Peki şimdi de sadece alttaki aç ortaya odaklanalım. Bakın bu aç ortayında ayaklarını biliyorum. Dörde üç. Ve dörtlük ayağına ne düşmüş? On iki düşmüş. Üç katı düşmüş yani. O zaman üçlük ayağına da yine üç katı düşecek. Üçün üç katı dokuzdur diyeceğiz. Cevap Edirne'den gelecek. Evet şuna bakalım. Aşağıda üç farklı üçgen üzerindeki aç ortaylar ile... İki kenar uzunlukları veriliyor. Tamam. Buna göre sadece bu veriler kullanılarak hangi üçgenlerde x bölü y oranı bulunabilir? Hemen bakalım. Şimdi birincisinde x bölü y yani sol kol bölü sağ kol 4 bölü 6'ya eşittir. Değil mi dostlarım? Bakın burada buldum. x bölü y 4 bölü 6'dır. O halde bir numara tamamdır. Şuna gelelim. Yine kolların oranı yapalım. Bakın. Kolları X bölü 6 x bölü 6 eşittir ayakları 2 bölü Y hemen buradan 12 eşittir X çarpı Y gelir burada oranı değil çarpımlarını bulabiliyorum o yüzden 2 numara iptal arkadaşlarım 2 olmayacak 3'e bakalım burada da sol kol bölü sağ kol yani 3 bölü Y eşittir 1 bölü X'dir dostlarım. Hemen içler dışlar yapalım. 3x eşittir y'dir. Y'yi buraya bölü olarak alırsak, 3'ü de buraya bölü olarak atarsak x bölü y, 1 bölü 3 gelir. Yani 3 numarada da bulduk. O zaman 1 ve 3 de buluyoruz. 2 de bulamıyoruz. Cevap denizli olacak diyebiliriz dostlar. Evet 4 numarada tamamdır. Çevirdim arka tarafı ve 5 numaralı köşe taşındayım şu anda dostlarım. ABC üçgeninde bakın şurada bir açı ortayımız var. Ve bu açı ortay aynı zamanda yükseklik olmuş dostlarım. Hem açı ortay hem yükseklik olduğunda biz buna kayı kuralı diyorduk. Ve bu kenar ortay da olacak deyip aynı zamanda ikiz kenar üçgen de olacak diyorduk dostlar. Kayı kuralı yaptık. Şimdi şu üstteki üçgende bir açı ortay teoremi kullansak. Bakın ayaklar 2'ye 4 olmuş. Yani iki katına çıkmış. O zaman kollar da iki katına çıkacak. Yani burası 8 olacak. Ve bu taraf 8 ise buranın da 8 olması gerekir ki 4 buradaysa x'e de 4 kalsın diyelim. Cevap C. Evet yine bir kayı kuralı göreceğiz burada dostlarım. Bakın şu BH'a odaklanın. BH. BH. BH. Kayı kuralının yüksekliği olmuş. Kenar ortayı da olmuş. O halde açı da olacak. Ve bu üçgen kesin ikizkenar gelecek. Şimdi A, e 3, E, C'ye de 4K yazın diyor. A, e 3K, E, de 4K yazdım. BC de 24 vermiş. Şimdi şöyle yapalım. 3K, bakın açı ortayı tamamını konuşalım şimdi. Bu açı ortayın ayakları 3'e 4. O halde kolları da 3M'ye 4M olmalı. Ve şurası da 3M değil mi? İkiz kenardan şuraya da M kaldı arkadaşlar. Bize 4M'yi 24 vermiş. O halde M eşittir 6. Zaten M'yi soruyor. Cevap Denizli'den geldi dostlar. Evet. Yeni nesil sorudayız arkadaşlar. ABC üçgeni biçimindeki karton C köşesinden tutulup BC'ye dik olan AK boyunca katlandığında, bakın AK boyunca katlanıyorsa bizim bu AK'mız kesin açıortay ortay olacak. Önce bunu bir gösterelim. E, hem açıortay ortay hem yükseklikse kesin kenar ortaydır ve bu üçgen kesin ikiz kenardır diyelim. Bunu da söyledik. C noktasının görüntüsü C üstü noktası olan AB'nin üzerinde oluyor demiş. Buna göre... Aşağıdaki bilgilerden hangileri her zaman doğrudur? CH BH'a eşittir diyor dostlarım. CH BH'a. Evet doğru. Bir numara tamamdır. ACB açısı ACB yani şuradaki açığı ABH ABH Şuradaki açıya eşittir. Evet ikiz kenar olduğu için bu da kesinlikle eşittir. O zaman bu da doğru. AC üssü B haşa eşittir diyor dostlarım. Bakın öyle bir şey söyleyemeyiz. A, C dediğimiz AB olabilir. B haşa eşittir diyor. İmkanı yok kardeşim. Burada eşit değil. Bu her zaman doğru değil en azından. O yüzden cevap 1 ve 2 olacak. Yani C han olacak arkadaşlar. Cevap C. Evet 5 numara da tamamdır dostlar. Şimdi bir sonraki videoda da dış açortay teoremini gösteririz. 6'ya kadar geldik. Evet, hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.